17 tarihinde liginde Ankara gücü Hatay konuk ediyor ve İbrahim'in kafa vuruşunda top doğrudan dışarıya çıktı. Çağın açık. Çağın orta alanı katetti. Ardından arafasında hiçbir takım arkadaşı hareketlenmedi. O noktada Buğra'dan ters bir vuruş ve Sıraç Aslan'a kulabın vuruşu az farklı dışarıya çıktı. Serbest vuruş kullanıyor Hatayspor Spor. Kullanılan serbest vuruşta. Gençli bir vuruş denemesi pozisyon devamı çizgiden çıktı. bir atak şans daha olacak Hatayspor Spor için. O noktada ise Halican Kampara. Vuruşundaysa top dışarıda Hatayspor'un Spor'un. Sıra şanslanaklı. Sıraç topa alaka kendisi yedarı pası Abdulkadir Çelik ceza sahasında topla buluştu. Abdulkadir yerden pasına Sıraç ve top dışarıda gole yaklaşmıştı. Ankara Gücü Sıraç Aslanaklı oldu. Dakika 15. Halilcan Kampara Hatayspor'da kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Kötü söz, devamlı karşılaşmanın hakemi uyarıldı ve Halilcan Kampara'nın gördüğü kırmızı kartla mücadele 10 kişi devam ediyor. Hatayspor kullanılan serbest vuruşlar ise Görkem Cihan Kendisine faal yapıldı ve serbest uç kullanacak Ankara gücü derken pozisyonda şimdi Çınar savunmada topu uzaklaştırdı. Dönen top yükseltildi ceza sahası içine. İbrahim bıraktı sol tarafa Yağız Efe ya. Atak Yönü'ne göre sol tarafta Yağız Efe ya. son çizgiyi ve düşüncesi Yağız yaptı ortaya Kadir. Abdülkadir bıraktı pasını zahire, o noktada zahir. Sıraç Aslan'ı kulağı düşünürken sıraçın vuruşuysa etkisizdi. Kaleci Burak için oldukça rahat bir pozisyondu bu. Yazefeka'ya görüntülerimiz ikinci yarıdan atak yöne göre sol taraftan geliyor. Ankara Gücü Yazefekaya ile birlikte Yazefeka girdi ceza sahasına. Yerden pasında kimse dokunamadı. Ardından Sıraç Aslan Aklow topu alana gönderdi. Dakika 52 Sıraç'ın golüyle mücadelede 1-0 öne geçti Ankara Gücü. Sıraç'ın sol ayağıyla vuruşunu izledik sevgili izleyenler. Şimdi de köşe vuruşunu izliyoruz ve Hatayspor'un köşe vuruşu yana alarda. Berat Berat'ın pasında Siraç bıraktı bir kez daha. Berat Atak yöne göre sağ taraftan geliyor. Çağ'ın yaptı ortayı. Ardından Yazda kaya vuruşunda ise top üstten dışarıda. Kaleci Buğra İpek uzun oynadı. O noktada savunmada Onur Ağlı'nı açık indirdiği noktada ise şimdi Atak yöne göre sağ taraftan takım arkadaşını hareketlendirdi. Sıraç Aslan Akılov topuk basında Abdülkadir Çelik kale boş ve Abdülkadir topu ağlara gönderdi. X-fri yaptı skoru Ankara gücü Sıraç Aslan Akılov bir gol bir asistle mücadelede maça damga vuruyor diyebiliriz bu performansıyla ve Abdülkadir'in golünün tekrarını izledik. Şimdi ise Top ağlara gitti. Ali Yılmaz attı golü ama gol geçerli değil. Hatay Spor farkı bire indirdi ama gol geçerli değil ağlara giden top. Şimdi ise Kaleci Buğra Pek uzun kulağını vuruşunu top savunmada Mertcan'dan sekti ve Ali yerde kaldığı pozisyona ise karşılaşmanın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Konuk ekip Hatay Spor için farkı bire indirme fırsatı geldi. Şınar vurdu ve Görkem Cihan'ın kurtardığı penaltı geçerli değil. Karşılaşmanın hakemi yardımcısının da uyarısıyla Görkem'in penaltıyı kurtarırken ayağının iki ayağının birinin dahi çizdi olması yetiyordu ama değildi o noktadaysa. Şimdi tekrar penaltı kullanılacak ve bu kez topun başında Ali var. Ali topu alara gönderdi ve skor 2-1. Ardından karşılaşmada son düdük geldi. O17 elit A Liginde 5. hafta sonucu Ankara gücü 2, Hatay Spor 1.